Genel izleyenler, Türkiye'nin tarafsız ana haber ülkelerine karşınızdayız. <Gülüyor> Önümüzdeki Ömer evet, Tarıkmaz'dan harikabey.com ana haber ülkeleri başlıyor değerli izleyenler. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda gününe çıkan gelişmeyi seçim paylaşacağız verdim. Ana haber ülkelerimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızda şöyle bir tane çık olursak. Twitch Haber TV, Sosyal Cep Haber, Pinterest Tarık Haber Tarık Haber, TikTok Tarık Haber TV, Facebook Tarık Haber. Linkedin Tarık Haber, yay Tarık Haber, Tumblr, Tarık Haber, Instagram.net, Tarık Haber, Twitter, Tarık Haber, Reddit, Grant, Life, Yutube, Tarık Haber, TV, BKM, Tarık Yılmaz, Yaptayla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızda da yayındayız değerli izleyenler. <gülüyor> Örneğin Bigolay'da yayındayız. Bigolay kanalımız Tarık Haber TV'den bize ulaşabilirsiniz. Bilinir tas sesli sohbetlerde terleyeniz ortada bizi takip edebilir. Ana haber filterimize dahil olabilirsiniz değerli izleyenler diyoruz. Ana haber filterimiz başlıyor değerli izleyenler. Dolar günü on dokuz yüklük yükselişte giro 21 yüklük e yükselişte altın 1.243'le noktaya 243 yükselişte ve İstanbul Borsası günü 4.789'a günü yükselişle kapattılar. Son dakika haberine göre BDK, e, BDK'dan elektrikli araçlar için kredi limitlerini düzenleme geldi. Son dakika haberine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu elektrikli araçlar için verilecek kredi limitlerini güncelledi. BDK'nın Aldığı karara göre fiyatı 9 bin liraya kadar olan elektrikli araçlar için bankalar %70 tutarında 48 ay vade ile kredi verebilecek. Son dakika BDDK elektrikli araçlar için kredi limitlerini düzenleme. 27 Nisan 2023-2056 son güncelleme 27 Nisan 2023-21.06 Son dakika haberi bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu elektrikli araçlar için verilecek kredi limitlerini güncelledi. BDDK'nın aldığı karara göre fiyatı 900 bin liraya kadar olan elektrikli araçlar için bankalar %70'i tutarında 48 ay vade ile kredi verilebilecek. Takip et. Son dakika BDDK elektrikli araçlar için verilecek kredi limitlerini artırdı. Fiyata göre vade ve kredi oranları belli oldu. Fiyatı 900 bin liraya kadar olan elektrikli araçlar için satış fiyatının %70'i oranında 48 ay vade ile kredi verilebilecek. Buna göre 900 bin lira ile 1,8 milyon Türk lirası arası araçlarda %50 oranında kredi ve 36 ay vade ile kullanılabilecek. Diğer yandan 1,8 ile 2,2 milyon Türk lirası arası araçlarda %30 kredi ve 24 ay vade, 2,2 ile 2,8 milyon Türk lirası arası araçlarda ise %20 kredi, 12 ay vade kullanabilecek. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bakan bilginden bağ konuların emeklilik şartları ile ilgili açıklama. Enflasyon. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Son dakika haberine Türkiye bekliyordu. Akkuyunup der Güç santralinde tarih gün geldi. Başbakan Erdoğan duyurdu enerji ihtiyacımızın yüzü onu Akkuyudan sağlanacak dedi. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından biri olan Akkuyu nükleer güç santralinde bekleyen tarih günü tarih gün geldi. İlk üniteye taze yakıt yüklemesi yapılacak olan santral nükleer tesis statüsü kazanırken Türkiye'nin 60 yıllık nükleer enerji ayarında gerçekleşmiş oldu. Töner Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin uzaktan bağlandı. Erdoğan konuşmasında enerji ihtiyacının %10'un Akkuyu'dan sağlanacağını söyledi. Son dakika Türkiye bekliyordu. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde tarihi gün. Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, enerji ihtiyacımızın %10 bu Akkuyu'dan sağlanacak. 27 Nisan 2023-16-29 son güncelleme, 27 Nisan 2023 20:07 Son dakika haberi. Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından biri olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde beklenen tarihi gün geldi. İlk üniteye taze yakıt yüklemesi yapılacak olan santral, nükleer tesis, statüsü kazanırken Türkiye'nin 60 yıllık nükleer enerji hayali de gerçekleşmiş oldu. Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin uzaktan bağlandı. Erdoğan konuşmasında enerji ihtiyacının %10'unun akkuyudan sağlanacağını söyledi. Takip et. Son dakika 3 Nisan 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından temeli atılan Mersin'in Günler ilçesindeki Akkuyu nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinde sona gelindi. 4 üniteden oluşan ve Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olma özelliği taşıyan Akkuyu Engese'de birinci üniteye taze yakıt yüklemesi yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin uzaktan bağlandı. Bugün Türkiye'yi, dünyanın nükleer güç sahibi ülkeleri arasına sokacak büyük bir hamlenin sevincini paylaşmak üzere bir arada olduklarını belirten Erdoğan, bu gurur gününe iştirak eden, başta Cumhur İttifakı ortakları olmak üzere tüm misafirler ve ekranları başındaki tüm vatandaşlara teşekkür etti. Erdoğan, bu törenle aynı zamanda milletimize olan bir sözümüzü, bir ahdimizi daha gerçekleştirmiş oluyoruz, ifadesini kullandı. Akkuyu Nükleer Güç santralinin üretime geçmesinden bir önceki aşaması olan nükleer yakıtların santral sahasına getirilmesine şahitlik ettiklerini söyleyen Erdoğan, hava ve deniz yoluyla gelen nükleer yakıtların santralimize teslimiyle birlikte artık akkuyu bir nükleer tesis hüviyetini kazanmıştır. Böylece ülkemiz 60 senelik bir gecikmenin ardından da olsa dünyada nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükselmiştir, diye konuştu. Bugün dünyada 422 nükleer reaktörün faal halde olduğunu, 57 sininde yapımının devam ettiğini anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü. Avrupa Birliği elektriğinin %25 ini nükleerden elde ediyor. Geçtiğimiz yıl Avrupa Komisyonu, nükleer enerjiyi, yeşil enerji kabul ederek bu konudaki tereddütleri gidermiştir. Biz de ile ülkemizi bu gelişmelerin bir parçası haline getirdik. Projemize en başından beri destek veren, Sayın Putin başta olmak üzere tüm Rusya Federasyonu makamlarına şükranlarımı sunuyorum. Santralimizin inşasında ve üretime geçme sürecinde görev alan Türk ve Rus tüm personeli tebrik ediyorum. Rusya ile aramızdaki en büyük ortak yatırım. Akkuyuda her biri 1.200 megawatt güce sahip dört reaktörlü bir nükleer güç santrali inşa edildiğini kaydeden Erdoğan, şu değerlendirmelerini paylaştı: "Türkiye'nin pek çok önemli projesi gibi Akkuyu'dan milli bütçemize yük getirmeyen bir finansman modeliyle hayata geçirilmiştir. Akkuyu Rusya ile aramızdaki en büyük ortak yatırımdır. Yatırım bedeli 20 milyar dolar olan bu proje, Rusya'nın ilgili kuruluşu Rosatom tarafından tasarlanmış ve inşa edilmiştir." Projenin inşaatıyla birlikte bakım, işletme ve nükleer santraller için büyük önem taşıyan işletmeden çıkarma süreçlerinin sorumluluğu da yükleniciye aittir. Santralin tüm üniteleri Payder 2028'e 2028, kadar hizmete girecektir. Ülkemizin elektrik tüketiminin %10 bu tek başına bu santral tarafından sağlanacaktır. Tam kapasite devreye girdiğinde burada yılda yaklaşık 35 milyar saat elektrik üretilecek. Hiç şüphesiz sadece bu özelliğiyle bile santralimiz, ülkemizin enerji arz güvenliğine yaptığı eşsiz katkıyla stratejik yatırım ummanını hak ediyor. Doğal gaz ithalatımızın düşmesine yıllık 1,5 milyar dolar katkısı olacak bu proje, <gülüyor> milli gelirimizin artışına da olumlu yönde etki yapacaktır. Buradaki birikim ve tecrübenin Türkiye'yi ileride nükleer alanında daha farklı yerlere de taşıyacağını bile getiren Erdoğan, proje kapsamında Rusya'da eğitim görerek santralde görev yapacak mühendis ve teknisyenlerin, Türkiye'nin nükleer güç alanındaki insan gücünü zenginleştireceğini söyledi. Erdoğan, 300 üye aşkın Türk mühendisin bu alanda Rusya'da eğitim gördüğünü bildirdi. Önceliklerimizin başında güvenlik gelmiştir. Akkuyu'da inşa edilen santral planlanırken ve hayata geçirilirken önceliklerinin başında güvenliğin geldiğini vurgulayan Erdoğan şunları kaydetti. Santralimizin 6 Şubat depremlerinden etkilenmemesi, mühendislerimizin ve işçilerimizin işlerini ne kadar titizlikle icra ettiklerini gösteriyor. Santralimiz, ülkemizin bu alandaki mevzuatıyla beraber Uluslararası Atom Ajansı'nın, Uluslararası Nükleer Güvenlik Danışma Grubu'nun ve Avrupa Birliği'nin şartlarını da karşılıyor. Bu projedeki tecrübemiz ışığında, farklı bölgelerimizde inşa etmeyi planladığımız ikinci ve üçüncü nükleer santrallerimiz için de inşallah en kısa sürede harekete geçeceğiz. Akkuyu projesini yürüten ve burada yüklenici olarak görev yapan firmalarımızın, 6 Şubat felaketinin ardından depremzedelerimize sahip çıkarak gösterdikleri dayanışmayı da daima şükranla hatırlayacağız. Ve şunu özellikle ifade etmek isterim ki Rusya'nın Hatay'da kurduğu Sahra Hastanesi için özellikle milletim adına teşekkür ediyorum. Akkuyu projemizin üretim öncesi hazırlıklarının son safhası olan nükleer yakıt çubuklarının nükleer santral sahasında tesliminin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Santralimizin üretime başlaması sevincinde bu sefer yüz yüze buluşmak üzere sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Putin, Türk-Rus tarihinin en büyük ortak projelerinden. Akkuyu NGS'nin Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Putin, Türk-Rus tarihinin en büyük ortak projelerinden birisi olan Akkuyu NGS, ülkelerimiz arasındaki komşuluk ilişkilerine katkı sağlayacak, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bugün kapsamlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini dile getiren Putin, doğal olarak barışçıl mülteğer enerji sektöründeki işbirliğinin yanı sıra Rus-Türk ilişkilerinin geliştirilmesiyle ilgili diğer konuları da istişare etti. Bu konuda temel olarak önemli bazı anlaşmalara da vardık, diye konuştu. Putin, anlaşmaya varılan başlıca konuların arasında karşılıklı ticaretin bulunduğunu belirterek, Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 62 milyar doları aştığına dikkati çekti. Rusya'nın Türkiye için güvenilir bir doğal gaz tedarikçisi olmaya devam edeceğini vurgulayan Putin, Akkuyu MGS tam kapasite çalışmaya başladığında muhtemelen Türkiye'ye daha az doğal gaz tedarik edeceğiz. Bildiğiniz gibi bu, doğal gaz günümüzde pahalı bir ürün ve daha da pahalı olacak. Türkiye ise kendi nükleer sanayisine sahip olmanın avantajıyla artık dünyanın en düşük maliyetli kaynaklarından nükleer enerjiye sahip bir ülke olacak şeklinde konuştu. Doğalgazın üçüncü ülkelere aktarılması konusunda da işbirliğini geliştirmeye kararlı olduklarını anlatan Putin, ilgili yabancı alıcılara piyasa fiyatlarından doğalgaz tedarik etmek için Türkiye'de bölgesel bir doğal gaz merkezi oluşturma önerisi de bu amaca yöneliktir. Tarımda işbirliğinin genişletilmesi, tarımsal sanayi ürünlerinin karşılıklı tedarikinin sağlanması ve uluslararası gıda güvenliği konularında, işbirliği konularında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la mutabakata vardık, ifadelerini kullandı. Karşılıklı ticaret ve turizm daha da geliştirilecek. Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ihtiyacı olan ülkelere ücretsiz un tedarik edilmesine yönelik girişimi üzerinde çalışmaların sürdüğüne işaret ederek, turizm konusunda da Rusya ile Türkiye arasındaki işbirliğinin geliştirileceğini söyledi. Türkiye'yi geçen yıl 5 milyondan fazla Rus turistin ziyaret ettiğini vurgulayan Putin, her iki ülkeyi de birbirinin pazarlarında ve turizmde daha aktif olmaya teşvik edeceğiz ve bunun için uçuş sayısını artırma kararı aldık, şeklinde konuştu. Putin, Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle Türk halkına tekrar başsağlığı dileklerini ileterek, hasar gören bölgelerin yeniden inşasında Rusya'nın gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirtti. Türk inşaat sektörünün son derece gelişmiş bir durumda olduğunu kaydeden Putin, ancak bu özel bir durum. Yakın gelecekte Türkiye'ye büyük miktarda Rus inşaat malzemesi sevkiyatı yapılmasına karar verildi, dedi. Rusya'nın deprem konusunda Türkiye'ye arama kurtarma ve yardım malzemeleri gönderen ilk ülkelerden biri olduğuna işaret eden Putin, sizi temin ederim ki yardımımız kesinlikle samimi ve çıkar gözetmiyoruz. Türk ortaklarımıza her zaman dostça destek eli uzatmaya hazırız, ifadelerini kullandı. Putin, Türkiye'nin, Cumhuriyet'in 100. yılında, nükleer sanayiye sahip sanayi ve teknoloji alanında gelişmiş ülkeler kulübüne katılmasının oldukça sembolik olduğuna dikkati çekti. Akkuyu Engelsen'in son derece büyük bir proje olduğunu ve bu tür projelerde özellikle bürokratik karmaşıklıkların çıkabileceğini aktaran Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteği olmadan bunu başarmamızın imkansız olduğunu düşünüyorum. Rus ve Türk nükleer uzmanlarının, mühendislerin ve işçilerin eş güdümlü ve dostane bir şekilde çalıştıklarını, bu sayede projenin onaylanan programa tamamen uygun olarak inşa edildiğini vurgulamak isterim, değerlendirmesinde bulundu. Dünyanın en büyük nükleer inşaatı Putin, Akkuyu NGS'nin 4 ünitesinin tümünün toplam kapasitesinin 4800 MW olduğunu belirterek, bunun dünyanın en büyük nükleer inşaatı olduğunu vurgulamak istiyorum. Günlük istihdam edilen çalışan sayısı 20.000'e 20 aşıyor, aslında 30.000'e 30 yaklaşıyor üçte i̇şte ikisi Türk vatandaşı bu akkuyu ile bağlantılı olarak yaratılan istihdamın sadece bir kısmı diye konuştu santralin yapımında inşaat işleri malzeme temini ulaşım ve diğer hizmetlerde çok sayıda Türk müteahidin yer aldığını anlatan Putin Türk sanayi kuruluşlarının Akkuyu'nun ihtiyaçları için ürettiği siparişlerin toplam maliyetinin 4,2 milyar dolar siparişlerin yerleştirilmesi potansiyelinin ise 6,5 milyar dolar olduğunu kaydetti Barışçıl nükleer enerji alanında lider olan Rosatom'un nükleer enerji santrallerinin inşasında en gelişmiş mühendislik çözümlerini ve teknolojilerini kullandığının altını çizen Putin, aynı zamanda santralin inşası ve işletmeye hazır hale getirilmesinin uluslararası atom enerjisi ajansının kural ve tavsiyelerine sıkı sıkıya bağlı olarak gerçekleştirildiğini bildirdi. Putin, Akkuyu NGS'deki sistem, dünyanın en modern ve güvenilir güvenlik sistemlerinden bir tanesidir, dedi. Dünyanın Türkiye ekonomisinin enerji ihtiyacını temin edecek. Akkuyu engesinin tam tasarım kapasitesine ulaştıktan sonra Türkiye'nin enerji tüketiminin %10 bunu karşılayabileceğini ve büyüyen Türkiye ekonomisinin enerji ihtiyacını temin edeceğini vurgulayan Putin, bu santralin hidrokarbon yakıta dayalı geleneksel enerji santrallerinin aksine, atmosfere karbondioksit salmayacağını ve çevre üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacağını ifade etti. Türk nükleer sektörü için Rusya'da üniversitelerde 300'e yakın Türk öğrencinin nükleer uzmanlık eğitimi aldığını hatırlatan Putin, ayrıca Türkiye'de Rosatom'un Akkuyu NGS'nin teknik elemanlarını yetiştirdiği özel bir merkezin bulunduğunu da dile getirdi. Putin, bu inşa edilen sadece bir santral değil. Türkiye'de ekonomide yeni bir yüksek teknoloji, nükleer sektör, ekonomide yeni bir sektör yaratılıyor. Önemli olan bu ifadesini kullandı. Akkuyu NGS, Erdoğan'ın çok şey yaptığının örneği. Türkiye'deki ilk nükleer güç santralinin inşasının ve aslında sıfırdan yeni birileri yüksek teknoloji sektör yaratılmasının vurgulanmasının önemli olduğunu söyleyen Putin, şöyle devam etti. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ülkeniz için, ekonomisinin büyümesi için, tüm Türk vatandaşları için ne kadar çok şey yaptığınızın bir başka inandırıcı örneğidir. Açıkça söylemek istiyorum, nasıl iddialı hedefler koyacağınızı biliyorsunuz ve emin olarak bunların gerçekleşmesine doğru gidiyorsunuz. Bu tören, Sayın Erdoğan'ın şahsen ve Türkiye hükümetinin Rus-Türk ilişkilerinin her alanda gelişimine ne kadar büyük önem verdiğini bizlere gösteriyor. Kendi açımızdan bu tutumu kesinlikle destekliyoruz. Rusya ile Türkiye arasındaki yakın işbirliği ve ortaklığın karşılıklı olarak fayda sağladığına, ülkelerimizin ve devletlerimizin halkların temel çıkarlarını karşıladığına ve bir bütün olarak bölgesel ve uluslararası istikrara fayda sağladığına inanıyoruz. Ayrıca, nükleer yakıt sertifikasının teslimi esnasında Putin, Akkuyu Engesen'in Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına yetiştirilmesinin Erdoğan'ın kişisel başarısı sayesinde gerçekleştiğini söyledi. 60 yıl boyunca hizmet verilecek. Akkuyu Engesen'in ilk reaktörü, uluslararası standartlar referans alınarak, nükleer düzenleme kurumunun denetim ve onaylarıyla bu yıl içinde devreye girecek. Santralde 60 yıl boyunca hizmet verilecek, bakım ve yenilemelerle bu süre 20 yıl daha uzatılabilecek. Değsiz, Türkiye'ye toplamda 50 milyar dolarlık katkı sağlayacak. Cumhuriyet tarihinin tek kalemde yapılan en büyük yatırımı olma özelliği taşıyan proje, yerli ve milli nükleer enerji endüstrisinin oluşması için de önemli birikim sağlıyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. EGM açıkladı. Binlerce polis alımı yapılacak. Er Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Diğer haberimize geçiyoruz. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın şampanya çıkışına kılıçlar ondan tepki geldi. Ortak değerimizi ne hale getirdiler dedi. falan Ak Parti milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa eşraf buluşmasında yaptığı konuşmada ki 14 Mayıs'ın akşamı Türkiye'de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alınana şükür için secdeye koyan Rabbine hamd olacak. O gece kimi senin dinleyicilerin iyi karar verelim sözlerine CHPG Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı ve Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki geldi. İşte hep o parçalık. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın şampanya çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan tepki ortak değerlerimizi ne hale getirdiler? 27 Nisan 2023-1941 son güncelleme 27 Nisan 2023-1954 Şanlıurfa'dan AK Parti Milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Şanlıurfa Eşraf Buluşması, hinde yaptığı konuşmadaki 14 Mayıs'ın akşamı Türkiye'de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabbine hamdedenler olacak. O gece kimi sevindireceğimize iyi karar verilin. Sözlerine CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki geldi. İşte o paylaşım. Takip et. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, milletvekili adayı olduğu Şanlıurfa'daki konuşmasında sarf etti, Şampanya sözlerine CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu tepki gösterdi. Oyunu sakin boşa harcama. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, bir haber sitesi tarafından Adalet Bakanı Bozdağ'ın Şampanya çıkışı ile ilgili haberi etiketleyerek gençlere seslendi. Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı. Sevgili gençler, ülke olarak önümüzde bir eşik var ve bu eşiği hep birlikte aşabilmek için sana ihtiyacımız var demiştim. Tek bir oyla bu ülkeyi bu tartışmalardan çekip çıkaracaksın. Orta Doğu Bataklığı'nın kodları ile konuşan siyasetçileri emekli edeceksin. Oyunu sakın boşa harcama. Bakalım Ayasofya Camii propagandası ne zaman başlayacak? Bunlar için her şey reklam. Hiçbir kutsalları yok, müşterekler yok, sadece propaganda. Ortak değerlerimizi ne hale getirdiler? Temiz alın çalmayanın, çırpmayanın, arama el sürmeyenin, halkını aç bırakmayanındır. Nokta Bekir Bozdağ'dan çok konuşulacak şampanya çıkışı. Bakan Bozdağ ne demişti? Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Bozdağ, Şanlıurfa eşraf buluşması, yine konuşma yapmıştı. Seçimlerde ülkenin geleceğine karar verileceğini ifade eden Bozdağ şunları kaydetmişti.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 Ona haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Hüda Park suç bulunmuştu. Yavaş'tan açıklama geldi. omuzumdaki şeref malı dedi. Hür Dava Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında partiyle ilgili açıklamalarda halkı kim ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunun işleri iddiasıyla suç duyurusuna bulundu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavaş, Türkiye ve Türk Milleti ile Sorun olan bir oluşumun hakkında açtığı dava omzundaki şeref madalyasıdır ifadelerini kullandı. Müdafar suç duyurusunda bulunmuştu. Yavaştan açıklama geldi. Omzundaki şeref madalyasıdır. 27 Nisan 2023-18.07 son güncelleme 27 Nisan 2023-18.38 Hür Dava Partisi, Müdafak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında partiyle ilgili açıklamalarında halkı kim ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunu işlediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavaş, Türkiye ve Türk milletiyle sorunu olan bir oluşumun hakkında açtığı dava omzundaki şeref madalyasıdır, ifadelerini kullandı. Takip et. Hüdapar'dan yapılan açıklamaya göre, suç duyurusu dilekçesi, partinin genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu adına parti avukatlarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığa verildi. Suç duyurusu dilekçesinde Yavaş'ın, 19 Nisan'da Sinop mitingindeki terörist teröristtir, bunun PKK'lısı, Hüdaparlısı ayrımı olmaz. Hepsine de karşıyız, hepsinin de kökünü kazırız, sözleri hatırlatıldı. Yavaş'ın bu sözleriyle müda para bir terör örgütüyle birlikte anarak ve bir terör örgütü gibi yansıtarak partiye gönül vermiş on binlerce insana hedef gösterdiği ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunu işlediği savunulan dilekçede Mansur Yavaş ve benzer üslup takınan arkadaşlarını müda para karşı sert etmiş oldukları sözler nedeniyle siyasi ahlakın gereği olarak özür dilemeye davet ediyoruz ifadeleri kullanıldı. Mansur Yavaş'tan açıklama. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi. Türkiye ve Türk milleti ile sorunu olan bir oluşumun hakkında açtığı dava omzundaki şeref madalyasıdır. 15 Mayıs'ta bu şeref madalyasıyla iktidara geleceğiz. Milletimizin değerleriyle kavga eden kim olursa olsun mücadelemiz son nefesimize kadar devam edecektir. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. AK Partili Hamza Dağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na Ayasofya tepkisi. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler Mikro işletmelerde prim gününü bakan bilgin geçerli sayamayız diye açıkladı. Bağ kuruluların emekli şartları için dikkat çeken sözler geldi. Ankara Ticaret Odası'nın 29. dönem 6. olan meclis toplantısına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Berat Bilgin, bağ kuruluların emeklilik şartlarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan bilgiler aşamasında Ato Başkanı Gürsel Baran'ın bağ emekli hak etme koşullarını SSK'lılar ile aynı seviyeye getirilmesi yönündeki talebini hatırlatıp mikro işletmelerde prim gününü yeniden düzenlemek lazım ilk fırsatta yapacağımız denemelerden bir Mikro işletmelerde prim gününü. Bakan bilgin geçerli sayamayız diyerek açıkladı. Bağkurluluların emeklilik şartları için dikkat çeken sözler. 27 Nisan 2023-17-20 son güncelleme, 27 Nisan 2023-17-28 Ankara Ticaret Odası'nın Ato 29. Dönem 6. Olan Meclis Toplantısı'na katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bağkurluluların emeklilik şartları ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Bilgin açıklamasında, Ato Başkanı Gürsel Baran'ın bakululuların emekliliği hak etme koşullarının SSK'lar ile aynı seviyeye getirilmesi yönündeki talebini hatırlatıp, mikro işletmelerde prim gününü yeniden düzenlemek lazım. İlk fırsatta yapacağımız düzenlemelerden biri dedi. Takip et. Bakan Bilgin'den Ankara Ticaret Odası'nın, Ato 29. dönem 6. olan meclis toplantısında bakululuların emeklilik şartlarıyla alakalı dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakan Bilgin, yeni bir düzenleme sinyali verdi. İşte detaylar. Taşeron işçi meselesi. Toplantıda konuşan Bakan Bilgin, çalışma hayatının uzun yıllardır çözüm bekleyen sorunlarına çözüm ürettiklerini belirtti. Bu kapsamda aralarında 3600 et gösterge, EYT, sözleşmeli ve geçici işçilere kadronun da olduğu düzenlemeleri hayata geçirdiklerini anımsattı. Taşeron düzenlemesi kapsamında kalan ve kadroya geçmeyi bekleyen işçilerin durumuna da değinen Bilgin, çözemediğim bir dosya kaldı. Taşeron işçi meselesi. Asıl işte taşeron olmaz. Bu önümüzde. Önümüzdeki dönemde onu çözeceğiz ifadelerini kullandı. Bağkurluların emeklilik şartları. Oto Başkanı Gürsel Baran'ın bağkurluların emekliliği hak etme koşullarının ile aynı seviyeye getirilmesi yönünde talebe olduğunu anımsatan Bilgin şu bilgileri verdi. Küçük işletmelerde çalışanlar hem emekçi hem sermayedar bu işletmelerin sahipleri için büyük işletmelerin emeklilik şartlarını geçerli sayamayız. Dolayısıyla mikro işletmelerde prim gününü yeniden düzenlemek lazım. Bu da önümüzde. Bütün hazırlıklar bitmiş, ilk fırsatta yapacağımız düzenlemelerden biridir. Esnafımıza, tüccarımıza verdiğimiz sözdür. Akkuyu nükleer Güç Santrali her alanda fayda sağlayacak. Türklerin asker olduğu kadar tüccar bir millette olduğunu belirten Bilgin, eğer ticareti bilmeseydik burada bin yıl değil, muhtemelen elli, altmış ya da yüz yıl yaşayabilirdik. Daha uzun ömürlü olmazdı, dedi. Cumhuriyetin ilanının ardından belirlenen iktisat politikalarının ülke ekonomisine yön verdiğini vurgulayan Bilgin, şöyle konuştu. Mustafa Kemal Atatürk İzmir İktisat Kongresi'nde dünyaya bir mesaj veriyor, biz sosyalist bir ekonomi kurmayacağız ama sizin gibi liberal kapitalist bir ekonomi de kurmayacağız. Devlet sanayi, ticareti geliştirecek politikaları desteleyecek. TATÜRK'ün çizdiği bu çerçeve bizim iktisat politikamızın temelini oluşturmuştur. Türkiye ekonomisinin COVID-19 salgını sürecinden olumsuz etkilendiğini ifade eden Bilgin, bunda salgın döneminde verilen sosyal desteklerin etkisinin de olduğunu söyledi. Bilgin, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı olduğuna dikkati çekerek Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin önemine değindi. Nükleer santralin, enerji üretiminin yanında nükleer teknolojinin kullanımı açısından da Türkiye'ye faydalar sağlayacağını vurgulayan bilgin, tesisin devreye girmesiyle Türkiye'nin enerji kaynaklarının çeşitleneceğini dile getirdi. Anadolu Ajansı Türkiye bekliyordu. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde tarihi gün. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. VDDK'dan Anı haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. İtalya onu konuşuyor. Ebrar Karakurt ve Novara kulübü başkanı maç sonu birbirine girdi. İtalya Ligi yarı final serisi ilk maçında milli futbolu bolcu Ebrar Karakurt'un takımı Novara Imako konuyuluğuna karşı karşıya geldi. Milli Yıldız'ın ekibi rakibi karşısında set alamadan mağlup olurken maç sonu ortalık bir anda karıştı. İşte detaylar. İtalya onu konuşuyor. Ebrar Karakurt ve Novara Kulübü Başkanı maç sonu birbirine girdi. 27 Nisan 2023-16-24 son güncelleme. 27 Nisan 2023-16-24 İtalya Ligi yarı final serisi ilk maçında milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un takımı Novara Mokokonegliano ile karşı karşıya geldi. Milli Yıldız'ın ekibi rakibi karşısında set alamadan mağlup olurken maç sonu ortalık bir anda karıştı. İşte detaylar. Takip et. İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'da forma giyen milli voleybolcumuz Edrar Karakurt Türkiye'de gündem oldu. İtalya Ligi yarı final serisi ilk maçında Isabella H'lı Umoko Konegliano ile karşılaşan Novara'da maç sonu herkesi şaşkına çeviren olaylar yaşandı. Set alamaladılar. Mücekladele'de Umoko, Novara'yı 25-16-25-22-26-24 lig setlerle 3-0 yenmeyi başardı. Bu sonuçla Umoko seride durumu 1-0-A getirdi. Şok eden kavga. Maçın bitişinin ardından Novara cephesinin oldukça üzgün olduğu görülürken, koridorlarda milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt'un başrolünde olduğu şok bir kavga yaşandı. Ebrar, kulüp başkanı ile kavga etti. İtalyan'la Gazette dello Sport'un haberine göre Ebrar Karakurt ile Novara'nın kulüp başkanı Gian Vittorio Leonardo ile kavga etti. Kulüp başkanının kendisini profesyonel olmamakla suçlaması üzerine çılgına dönen Ebrar, aynı şiddette başkana cevap verdi. Koridorlarda birbirlerine bağırdılar. Son düdüğün gelmesinin ardından soyunma odası koridorlarında Gian Vittorio Leonardo ile Ebrar Karakurt birbirlerine yüksek sesle bağırarak kavgaya tutuştu. Basın mensupları şahit oldu. Tartışmada hoş olmayan bazı sözlerin de söylendiği belirtilirken, olayların basın toplantısı salonunun yanında gerçekleşti ve yaşananlara tüm medya çalışanlarının şahit olduğu ifade edildi. Ebrar açıklaması bekleniyor. Yaşanan şok olayın ardından Umojo ile oynanacak ikinci maç öncesi Novara'dan resmi bir Ebrer açıklaması yapılması bekleniyor. Sezon sonu yolcu. Sezon sonunda Igor Gorgonzola-Novara ile sözleşmesi sona erecek olan Ebrar Karakurt'un Rus takımlarından Lokomotiv Kaliningrad'a imza atacağı iddia edilmişti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Anahtar kelimeler. Ana haber bürtelimiz devam ediyor diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu 10 bin polis alımı yapılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü merakla bekleyen açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açık göre 10 bin polis alımı yapılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu 10 bin polis alımı yapılacak. 27 Nisan 2023-21.05 son güncelleme. 27 Nisan 2023-21.05 Emniyet Genel Müdürlüğü merakla beklenen açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. EGM tarafından yapılan paylaşıma göre 10.000 polis alımı yapılacak. Takip et. Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından 10.000 polis alımı yapılacağını duyurdu. Polis Akademisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 30. dönem Pomem adaylarının dikkatini polis akademisi polis meslek eğitim merkezlerine 8 8000 lisans, 6800 erkek ve 1200 kadın, 2010 lisans, 1700 erkek ve 300 kadın olmak üzere toplam 10000 öğrenci alımı yapılacaktır ifadeleri kullanıldı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. AK Parti'li Hamza Dadan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na Ayasofya tepkisi. Ana haber bölümümüz devam ediyor diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler son dakika haberine göre Sivas'ta korkutan deprem meydana geldi. AFAD'dan açıklama geldi. Son dakika haberine göre AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Merkez Üstelik Sivas'ın Gür'ün ilçesi olan 4.3 bükten bir deprem meydana geldi. Son dakika Sivas'ta Korkutan Deprem. AFAD'dan açıklama geldi. 27 Nisan 2023 1841 son güncelleme 27 Nisan 2023 1906. Son dakika haberi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üstü Sivas'ın Gür'ün ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Takip et. Son dakika AFAD'dan yapılan açıklamada saat 18.33 sıralarında Sivas'ın Gür'ün ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Sarsıntının derinliği 7 km olarak bildirildi. Deprem nedeniyle ilçede bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Gül'ün kaymakam Halil yazıcı, Anadolu Ajansı muhabirine deprem nedeniyle şu ana kadar sıkıntılı herhangi bir ihbar almadıklarını ve olumsuzluk yaşanmadığını söyledi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. AK Partili Hamza Dağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. İyi Parti Milletvekili adaylığından istifa edip MHP'ye katıldı. İyi Parti Erzurum Milletvekili adaylığından istifa eden Esra Akpınar, MHP'ye katılma Karar aldı. Karar sonrası konuşan Akpınar, Erzurum İYİ Parti listesinden 6. sıradan milletvekili aday oldum ancak hep gönümde MHP vardı ifadelerini kullandı. İyi Parti milletvekilliği adaylığından istifa edip MHP'ye katıldı. 27 Nisan 2023-17-17 son güncelleme 27 Nisan 2023-17-19 İYİ Parti Erzurum milletvekilliği adaylığından istifa eden Esra Akpınar MHP'ye katılma kararı aldı. Karar sonrası konuşan Akpınar, Erzurum İyi Parti listesinden 6. sıradan milletvekili adayı oldum. Ancak hep gönlümde Milliyetçi Hareket Partisi vardı, ifadelerini kullandı. Takip et. İyi Parti Erzurum milletvekilliği adaylığından istifa eden Esra Akpınar ve bir grup İyi Partili, düzenlenen törenle MHP'ye katıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum Seçim Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen programa Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum Milletvekili adayları Profesör Doktor Muhammed Hanifi Macit, Mehmet Musa Çakır ve çok sayıda partili katıldı. MHP'ye katılan Akpınar ve diğer partililere rozetleri İl Başkanı Yurdagül ve Milletvekili adaylarınca takıldı. İyi Parti'den istifa eden Milletvekili adayı Esra Akpınar, evli ve 3 çocuk annesiyim. İYİ Parti'de kadın politikaları başkanı olarak görev yaptım. Erzurum İYİ Parti listesinden 6. sıradan milletvekili adayı oldum. Ancak hep gönlümde Milliyetçi Hareket Partisi vardı. Başkanımın daveti üzerine bugün burada olduğum için çok mutluyum dedi. İha. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Çamdaki kazanın kaderini belirleyecek ünlü şarkıcı katlı dahil olmuş. Perşembe akşamlarına sevilen dizisi Camdak Kız bu akşam 76. bölümüyle ekrana gelecek. Dizi çok konuşulacak ile ekran macerasını noktalayacak. Camdak Kız'a çok etkili bir karakter olan Laz Kız'ı dahil olacak. Hayrenin sonuna getirecek karakter ise kimin hayat vereceği belli oldu. Camdaki Kız'ın kaderini belirleyecek. Ünlü şarkıcı kadroya dahil oldu. 27 Nisan 2023-17.30 son güncelleme, 27 Nisan 2023-17.35 Perşembe akşamlarının sevilen dizisi, Camdaki Kız bu akşam 76. bölümüyle ekrana gelecek. Dizi çok konuşulacak bölümleriyle ekran macerasını noktalayacak. Camdaki kıza çok etkili bir karakter olan Naz Kızı dahil olacak. Ayrı'nın sonunu getirecek karaktere ise, kimin hayat vereceği belli oldu. Takip et. Oyuncuları arasında Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, eniz Arıkan gibi isimlerin yer aldığı camdaki kız dizisine yeni bir isim dahil oluyor. Ayrım'ın sonu olacak Laz kızı karakterine kimin hayat vereceği uzun zamandır merak ediliyordu. Rol için sektörün önde gelen birçok önemli ismiyle görüşüldü. Gazeteci bir Birsen Altuntaş'ın haberine göre sonunda rol şarkıcılık kariyerini başarıyla sürdüren Alya'nın oldu. Oyunculuk yeteneğiyle de artık adından söz ettirmeye hazırlanan Alya'nın hayat vereceği, Laz kızı, dizinin kaderini belirleyecek. Dizinin finali ortaya çıktı. Kitaba göre Sedat'tan, Feyyaz Şerifoğlu, Boşanan Nalan, Burcu Biricik ile Hayri'nin, Cihangir Ceyhan, Beraberliği Hayri'nin eşi Türkan'la, İbda Zizan Alp, boşanamaması üzerine çıkmaza girince Hayri'nin hayatına ağzı bozuk ve belalı bir tip olan Naz Kız'ı girecek. Hayri'nin sonu olacak. Hayri'nin sonunu Naz Kız'ı getirecek ve kendisine ümit veren Hayri'nin Türkan ve Nalan'dan kopamamasına dayanamayıp onu hem de çocuklarının gözü önünde silahla vurarak öldürecek. Dizide ise hikayenin nasıl şekilleneceği, Ayrı'nın ölüp ölmeyeceği ve Nalan'ın tekrar Sedat'a dönüp dönmeyeceği ise merak konusu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bana haber bir temiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. AK Partili Hamza Dağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na Ayasofya tepkisi içinde bulunduğunuz acizane durumun göstergesiydi. CHPGN Başkanı ve Millet, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya paylaşımında bakalım Ayasofya Cami Propagandası ne zaman başlayacak ifadelerini kullanmıştı. Konuyla ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza tepkiç geldi. Daha TV hesabından yayınlanması için TV kanallarına gönderdiğimiz reklam filmimize ilişkin etki etik bir etik dışı ve ilkesiz bir şekilde bilgi alarak bu paylaşımı yapmanız içinde bulunduğunuz acizane durumun göstergesidir ifadene yer vermiş. AK Partili Hamza dağdan Kemal Kılıçdaroğlu'na Ayasofya tepkisi. İçinde bulunduğunuz acizane durumun göstergesi. 27 Nisan 2023 21:27 son güncelleme. 27 Nisan 2023 21:37. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya paylaşımında, bakalım Ayasofya Camii propagandası ne zaman başlayacak, ifadelerini kullanmıştı. Konuyla ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan tepki geldi. DAT Twitter hesabından, yayınlanması için TV kanallarına gönderdiğimiz reklam filminize ilişkin etik dışı ve ilkesiz bir şekilde bilgi alarak bu paylaşımı yapmanız içinde bulunduğunuz acizane durumun göstergesidir, ifadelerine yer verdi. Takip et. Seçime sayılı günler kala siyaset gündeminde hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından tepki göstermiş, bir diğer paylaşımında ise, bakalım Ayasofya Camii propagandası ne zaman başlayacak? Bunlar için her şey reklam. Hiçbir kutsalları yok, müşterekler yok, sadece propaganda. Ortak değerlerimizi ne hale getirdiler? Temiz alın çalmayanın, çırpmayanın, arama el sürmeyenin, halkını aç bırakmayanıdır. Nokta ifadelerini kullanmıştı. Hamza Dağ'dan sert tepki. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, TV kanallarına gönderdikleri reklam filminin öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na bilgi verildiği iddiasında bulundu. Daha sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi. Yayınlanması için TV kanallarına gönderdiğimiz reklam filminize ilişkin etik dışı ve ilkesiz bir şekilde bilgi alarak bu paylaşımı yapmanız içinde bulunduğunuz acizane durumun göstergesidir. Milletimizin Ayasofya Cami hususundaki maneviyatını itibarsızlaştırmaya çalışmaktan hicap duymalısınız. Bizi izlemeye devam edin. Belki o zaman bu millette gerçekten tanışabilirsiniz. Bunlar ilgini çekebilir. Satılmamış kanepeler neredeyse bedavaya gidiyor, fiyatları yok. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler diğer haberimize geçiyoruz bir videosuna bugün aynı yer aynı güzel ya asım felaketini gözler önüne serdiler değer izleyenler Adıyaman'da yaman deprem önce ve sonra çekilen görüntüler yıkımı gözler önüne bir kez daha serdi. Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen Adıyaman'ın deprem öncesine ve enkazlarının kaldırılması sonrasında araç kamerasıyla çekilen görüntüleri kentteki yıkımı bir kez daha gözler önüne serdi. Adıyaman'da depremden önce ve sonra çekilen görüntüler yıkımı gözler önüne serdi. 27 Nisan 2023-12.01 son güncelleme 27 Nisan 2023-12.01 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın deprem öncesinde ve enkazların kaldırılması sonrasında araç kamerasıyla çekilen görüntüleri, kentteki yıkımı bir kez daha gösterdi. Takip et. asım felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerin ardından çok sayıda binanın yıkıldığı, yüzlerce binanın da hasar aldığı Adıyaman'da enkaz kaldırma çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Anadolu Ajansı'nın araç kamerasınca depremden birkaç gün önce çekilen görüntülerde kentin eski hali yer aldı. Depremin ardından yapılan enkaz kaldırma çalışmaları sonrasında aynı cadde ve sokaklarda yeniden çekim yapıldı. İki görüntü kıyaslandığında kentin önemli cadde ve sokaklarındaki yıkım gözler önüne serildi. İlha Bunlar ilgini çekebilir. Bankadan müjde. İhtiyaç kredisi. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık bir saattir bu ikramlarda izlenim ve diğer haberimize geçiyoruz. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay o partiler için tahminini açıkladı. Yüzde altına düşmeyecek bir oran bekliyorum dedi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin önemli soruları cevapladı. 14 Mayıs'taki seçimlere ilişkin olarak Millet İttifakı'nın ilk turda seçimi kazanacağını ifade eden Altay, İttifak içerisindeki Deva ve Gelecek Partisi ile ilgili olarak Deva ve Gelecek Partisi ilk defa seçime girecek. Bu partilerin oyları şudur demek çok zor. Ben dördün altına düşmeyecek bir oran bekliyorum dedi. CHP Grup başkanvekili Vekili Engin Altay o partiler için tahminini açıkladı. Yüzde dört altına düşmeyecek bir oran bekliyorum. 27 Nisan 2023-2059 son güncelleme. 27 Nisan 2023 21:29 CHP Grup başkanvekili Vekili Engin Altay katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin önemli soruları cevapladı.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 Altay, Deva ve Gelecek Partisi'nin alması muhtemel oy ile ilgili olarak da konuştu. İşte haberin detayları. Engin Altay'ın açıklamalarından satır başları. İstanbul'da seçim yarışı, bize yönelik çok samimi bir güven ve ilgi var. Vatandaşta değişim arzusu var. Türkiye seçime gidiyor, siyasetin dilini sertleştirmenin bir alemi yok. 3-5 oy alacağım diyerek terör istismarı yaparak kimse bir yere varamaz. Biz ve ben bu seçimin ikinci tura kalacağına dair ihtimal vermiyoruz. tabi mutlak demek mümkün değil. Veriler ve saha gözlemlerimiz bunu gösteriyor. Sadece İstanbul değil, akşam saatlerinde Anadolu'yu arıyorum. Bütün mitingler Sayın Genel Başkanımız, Sayın İmamoğlu, Sayın Yavaş'ın mitinglerinde bir enerji biriktiğini görüyorum. 9 ilde İyi Parti seçime girmiyor, 7 ilde de biz girmiyoruz. Erzurum'da ikimiz de ayrı ayrı giriyoruz. Seçime ayrı girilen illerde biz ya da Sayın Akşener istese de kendi tabanını partner partinin mitingine yollayamaz. Benim adayım riske girer diye düşünür. Bizim CHP bakımından da. Sayın Genel Başkanımızın mitinglerinde İyi Parti'yi de diğer partileri görüyoruz. Sayın Akşener'in mitinginde CHP'lileri de görebiliyoruz. İyi Parti kadrolarını dinamik ve enerjik görüyorum. Her ilçede partilerin standlarına gidiyoruz. İyi Parti standlarına gidiyorum tabii ki. İnsanlarla kucaklaşıyoruz. Kadrolarını dinamik ve enerjik görüyorum. Çalışıyorlar. İyi Partili bana şunu demiyor tabii, diyelim ki Avcılar'da, Esenyurt'ta, Bağcılar'da yürüyorum mesela. Bana merhaba, kolay gelsin diyorlar. Eskiden İyi Partiliyim derlerdi. Nezaketen bunu söylemiyor. İyi Parti'nin oy kaybını ben sokakta görmüyorum. Bir oran ver derseniz vermem. Deva, Gelecek, Saadet ve DP'nin seçmeninde oyun tümünü yüzde yüz alır mısınız derseniz anketler yüzde artı eksi iki olarak gider. Deva ve Gelecek Partisi için oy tahmini. Deva ve Gelecek Partisi ilk defa seçime girecek. Bu partilerin oyları şudur demek çok zor. Ben dört gün altına düşmeyecek bir oran bekliyorum. Sayın Babacan bir gerçeğin altını çizdi, doğrudur. Oy bir çek değildir. Oyu çek gibi hiçbir lider ciro edemez. Biz de edemeyiz. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Tel İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ikinci tura kalamazsa destek. Ana haber pültürümüz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. 11 yıl sonra bir ilk yaşamda Tunus Turiye'ye Büyükelç atadı. Tunus 11 yıl aradan sonra Şam'a Büyükelç atadı. Tunus. Esed rejiminin ülkeyi Arap bağrı ile patlak veren halk ayaklanmalarını şiddet kullanarak bastırmasına tepki olarak yaklaşık 11 yıl önce Suriye ile diplomatik ilişkilerini kesmişti. 11 yıl sonra bir Tunus Suriye'ye Büyükelçi atadı. 27 Nisan 2023-2156 son güncelleme 27 Nisan 2023-2156 Tunus 11 yıl aradan sonra Şam'a Büyükelçi atadı.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 Kartaca Sarayı'nda düzenlenen törende, Muhammed Elmhezzebi'yi olağanüstü Şam Büyükelçisi ve Tunus'un Suriye'deki tam yetkili temsilcisi olarak atadı. Söz konusu atama, Suriye'deki Beşar Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal Elmikdad'ın 17-19 Nisan'da Tunus'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından gerçekleşmiş oldu. Miktat söz konusu ziyarette ülkesinin Tunus'a büyükelçi atamayı planladığını açıklamıştı.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 4 Nisan'da yapılan açıklamada da Cumhurbaşkanı Saidin Suriye'ye Büyükelçi atanması için işlemlerin başlatılması talimatı verdiği duyurulmuştu. Anadolu Ajansı Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Merakşener'de Bina Yıldırım'a tepki yahu alt tarafı seçmeye gidiyoruz. Dedi. AK Parti Genel Başkan ve Kepinay Yıldırım'ın bu seçim işgalcilerle istikrar haber verenler arasında yapılan bir seçim sözlerini İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den tepkik geldi. Akşener, milletin bilinden yana olan herkes bu ülkenin birinci sınıf has evlattır. ya alt tarafı seçime gidiyoruz ifadelerini kullandı. Meral Akşener'den Binali Yıldırım'a tepki. Yahu alt tarafı seçime gidiyoruz. 27 Nisan 2023-2026 son güncelleme 27 Nisan 2023-2026 AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın bu seçim işgalcilerle istiklal harbi verenler arasında yapılan bir seçim, sözlerine İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tepki gösterdi. Akşener, milletin birliğinden yana olan herkes bu ülkenin birinci sınıf, has evladıdır. Yahu alt tarafı seçime gidiyoruz, ifadelerini kullandı. Takip et. Erzurum'a gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda partililerle buluştu. Milletvekili adaylarının tanıtımının ardından yağmur altında, Başbakan Meral, sloganlara eşliğinde konuşan Akşener, ''Ben Allah'ın izniyle başbakan olacağım ama bedavadan değil, oylarınızla olacağım, bir şey daha olacağız, Erzurum'da uzun bir aradan sonra bir de bakan çıkacak.'' diye konuştu. ''Bir elinizde bebek tatilinin eli var, bir elinizde PKK, bir elinizde Hizbullah var.'' AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın bu seçim işgalcilerle istiklal harbi verenler arasında yapılan bir seçim ifadesine üzüldüğünü belirten Akşener şunları söyledi. Buraya gelirken bazı şeylere çok üzüldüm. Bu ülkede başbakanlık yapmış bir kişi ve yaşını başını almış bir kişi Erzincan'da konuşurken Sayın Binali Yıldırım'dan bahsediyorum. Bakın çok enteresan bir şey söyleyeyim. Diyor ki bu seçim işgalcilerle istiklal harbi verenler arasında yapılan bir seçim. Ayıptır, günahtır. Biz bu ülkenin, her birimiz, bu ülkede yaşayan herkes bu vatanın bütünlüğünden ve birliğinden, milletin refahından yana olan herkes, ayrılıkçılara karşı olan herkes, bayrağının, toprağının, milletin birliğinden yana olan herkes, bu ülkenin birinci sınıf as evladıdır. tarafı seçime gidiyoruz. Buna karşılık Eski İçişleri Bakanı bir televizyona çıkıyor, diyor ki açılım süreci harikaydı, doğru bir işti. Kardeşim, hanginize inanalım? Bu gençlerin, KPSS'de hakkı yenen gençlerin, tencere kaynatmakta zorlanan kadınların 82 puan, 94 puan alıp atanamamış, dayısı olmadığı için atanamamış gençlerin hakkında ne düşündüğünüzü, ne yapacağınızı söylemek yerine bu seçim işgalcilerle istiklal mücadelesi verenler arasında yapılıyor diyorsunuz. Sayın Yıldırım, bineli Bey, eğer öyleyse işgalci olan sizsiniz. Bir elinizde bebek katilinin eli var, bir elinizde PKK, bir elinizde Hizbullah var. Bu işten zararlı çıkarsınız ama bu ülkenin kavgaya ihtiyacı yok. Bu ülkenin çocuklarının umuda ihtiyacı var. Bu ülkenin gençlerinin işe ihtiyacı var, adalete ihtiyacı var, hukuka ihtiyacı var, istihdama ihtiyacı var. Senelerdir iktidar bunlar. Bunları konuşmayalım diye istiklal mücadelesi ilan etmiş arkadaşlar. Hadi oradan be. Kul hakkı alanların tamamının elini kırmazsam namerdim. Cenab-ı Hak sizi ve bizleri bu harami düzeni, bu hırsızlık düzenini, yolsuzluk düzenini yıkmak için vesile kıldı, diyen Akşener şöyle devam etti. Erzurumlu Hazreti Adem kıssasını bilir, harama el uzatmak. Allah'ım harama bugüne kadar el uzatmadım. Şayet uzatırsam hem kanım kurusun hem canım gitsin ama size sözü harama el uzatanların, sizin hakkınızı alanların, kul hakkı alanların tamamının elini kırmazsam da verdim. Evet, bizi birbirimize düşürmek isteyenler var. 45 bin Erzurumlu'ya iş bulmak bizim görevimiz. 100 bin öğretmenin tayinini yapmak bizim görevimiz. Staj mağdurlarının haklarını yerine getirmek görevimiz. Tarımda çalışan genç kardeşlerimizin vakur ya da SGK primlerini ödemek bizim görevimiz. Çobanlık yapan kardeşlerimizin SGK, vakurunu ödemek bizim görevimiz. Su ve mazottaki ÖTV'yi kaldırmak bizim görevimiz. Her yere TC yazılacak. İktidar olduklarında Erzurum'un doğal gazı indirimi kullanacağını, nüfus azalmasının önüne geçeceklerini anlatan Akşener, Erzurum spor içinde kapasitesi yüksek tamamı kapalı stadyum inşa edileceğini söyledi. Akşener, yağmur altındaki konuşmasının sonunda bir şey daha yapacağız. Bu arkadaşlar TC'yi kaldırdılar. Her yere TC yazılacak ve ne mutlu Türk'üm diyene ölünceye kadar bunu demeye söz mü? Duy Recep Bey, Duy 14 Mayıs'ta hayırlısıyla kendisini emekli edeceğiz.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 Antalya'ya Nisan ayının sonunda kar sürpriz geldi. Alacabel'de kar kalanı 10 ile 15 santimetreyi buldu. Turizmin başkenti Antalya'da Nisan ayının sonunda kar sürpriz yaşandı. Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki Seydişehir Karayolu Alacabel mevkisine saat 16.30 sıralarında kar yağışı etkili oldu. Karayollar ekipleri de yolun trafiğe kapanmaması için çalışma yaptı. Antalya'ya Nisan ayının sonunda kar sürprizi. Alacabel'de kar kalınlığı 10 15 santimetreyi buldu. 27 Nisan 2023 2022 son güncelleme. 27 Nisan 2023 2030. Turizmin başkenti Antalya'da Nisan ayının sonunda kar sürprizi yaşandı. Antalya'yı Konya'ya bağlayan Aksıke Seydişehir karayolu Alacabel mevkiisinde saat 16.30 sıralarında kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri de yolun trafiğe kapanmaması için çalışma yaptı. Takip et. Antalya'nın Akseki ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağmurun ardından kar yağışı başladı. Kar yağışı Akseki'nin kaplık taş battı çıktığı mevki ile il sınırı arasında etkili oldu. Kar kalınlığı 10-15 santimetreyi buldu. Kar yağışıyla birlikte karayolları Alacabel ekipleri harekete geçerek yolda biriken karları kürüme çalışmaları başlattı. Alacabel'de kar kalınlığı 10-15 santimetreyi bulurken, kar yağışı akşam etkisini yitirirken ulaşımda da herhangi bir aksamanın olmadığı bildirildi. İha. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Sudan'daki Türk... Ana haber ülkemiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Türkiye bekliyordu. Akkuy'unluk bir santralinde Tarih gün geldi. Başkan Erdoğan duyurdu. Enerji ihtiyacımızın %10'u Akkuyudan sağlanacaktır. Son dakika haberine göre Cumhuriyet'tan en büyük yatırımlarından biri olan Akkuy Nükleer Güç Santrali'nde bekleyen tarihi gün geldi. İlk ülkeyi taze yakıp yüklenmesi yapılacak olan Santral nükleer tesis statüsü kazanırken Türkiye'nin 60 yıllık nükleer enerji hayalde gerçekleşmiş oldu. Törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin uzaktan bağlandı. Erdoğan konuşmasında enerji ihtiyacının %10'un Akkuyu'dan sağlanacağını söyleriz. Son dakika Türkiye bekliyordu. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde tarihi gün. Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Enerji ihtiyacımızın %10'u Akkuyu'dan sağlanacak. 27 Nisan 2023 16:29 son güncelleme. 27 Nisan 2023 20:07. Son dakika haberi.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 Tesis, Türkiye'ye toplamda 50 milyar dolarlık katkı sağlayacak. Cumhuriyet tarihinin tek kalende yapılan en büyük yatırıma olma özelliği taşıyan proje, yerli ve milli nükleer enerji endüstrisinin oluşması için de önemli birikim sağlıyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Sudan'daki Türk vatandaşları için 5 uçak... Değerli izleyenler bu haberimizle birlikte tarikhaber.com ama haber bültenimizi sona geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz. Sitemize yer alan reklamlara tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha uzunlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle. İyi akşamlar derin, son